Bismillahirrahmanirrahim. Kale Ebu Hanifete Rahimahullahu. Allah rahmet eylesin. Ebu Hanife dedi ki İstitaat yani ebilmek, abilmek Türkçe'ye böyle çeviriyor. Yapabilmek. Yani bir anlamda kudreti ifade ediyor. Gücü ifade ediyor. Yani insanın fiilini yapabilme gücü. اِنَّ الْاِسْتِطَاعَ تَلَّت۪ي يَعْمَلُ بِهَا yani e, kulun yapabildiği dilemini gerçekleştirebildiği güç neyi yapabiliyor? اَلْمَاسِيَةَ يَعْمَلُ بِهَا الْعَبْدُهُ yani biz bu kulun günah işlemeye güç etmen kudreti aynı zamanda tasluhu şeyi de yapar. Neyi de yapar? İtaatı de yapar. İnsandaki istitaat, yani şöyle otomatik bir özüyle söyleyeyim. İstitaat gücü, güç, kudret, fiil yapabilme gücü insandaki. Hem masiyeti, hem günah fiilini işleyebilir. Hem de e, itaat, yani sevap dediğimiz e, fiili de işleyebilir. Yani taatı da işleyebilir bu var. bakibun fiil ki yani bu nedir? insanın teklife, sorumluluğa konu olan yönüdür. Yani teklifin olabilmesi için hem iki farklı seçeneği durumu gerekiyor. Tam ikizü ekiyor. Yani iyinin de kötülüğün yani tercih, iyi tercih. Altın, basamkurslar, yani gücü kullanma, gücü tasarruf etme, yani dar üteliği. Yani gerçek abdi. Allah bunu kulun eline vermiştir. El mükellefe. Ve bununla da mükellef kılmıştır. Fela cebrainde dolayısıyla onun kulu burada zorlaması söz konusu değildir. Elleti bu istitaat Allahu te'ala fihi. Allah'ın kulda yarattığı, kulda varit bir güçtür. İyili gerçekleştirme gücü. Ve emarahat. وَاَمَرَهُ allah Teala kula emreder. Emri nedir Allah'ın kula? اَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي الْطَاعَةِ دُونَ الْمَاسِيَةِ Burada olayın hedefini gösteriyor. Allah neye meder? Kulun bu istitaatını, bu gücünü günah için değil, iyilik için, taat için kullanmasını meder. Allah insana bu imkanı veriyor ama Allah'ın insandan istediği nedir? Bunu iyilik yönünde kullanmasıdır. Bu imtihanın temelidir. İmtihan yani insan imtihana konu bir varlıktır. İmtihanın olabilmesi için ne olması gerekiyor? İnsanın seçim yapabileceği şıkları, alternatifleri vermektir. Yani esasında 50'sinde e, bir teram bunu ortaya koymaktadır. Bunun kökünde de bu Hanife vardır. Yani e, her şeyi yaratan Allah'tır. Kula imkanı veren Allah'tır. Kul bunu özgür iladesiyle kullanır. Buna göre Allah onu hesaba çeker. Kultu. Sordum diyorlar. Şimdi bu bu metnelerin özelliği şu arkadaşlar. Yani vasıyeyi bir kenara genel itibariyle diyalog halinde ilerleyen metinlerdir. Tamam mı? Karşılıklı soru cevap. Yani öğrencileri soruyor şeye. İmam-ı Azam e. Mesela El Alim ve Mutallim'de Ebu Mukatil e, soru soruyor. E, Risale ile Osman el o zaten mektuplaşma üzerinden. Karşılıklı, nasıl usulü varsa o şekilde ilerliyor. Evet. Sordum diyeyim. Şayet birisi şöyle ders. Allahu Teala lem bir ibadahu ala Allahü tamam. allah Teala kullarını günaha zorlamıyor. Anlaşılıyor. Hümme yu'azzubuhum aleyhim. E, fakat sonra onları azap ediyor. Günaha zorlamıyor ama sonra onları azap ediyor. فَمَا دَا نَقُولُ لَوْ Bu durumda bu adama biz ne diyeceğiz? قال Ebu Anif'e dedi ki İmam Azam قُلَّهُ dek ona هَلْ يُقِيقُ Kulun kendisi güç getirebiliyor. ذُرَّنْ وَنَفْعَنْ Yani zarar verme, fayda verme kendi kendisine fayda ve zarar verebilir. Böyle bir şey var. فَيْنْ قَالَ Bey tane şöylese la. Hayır bu olmaz derisi. Niye? Muhtemelen burada devreden bir adamla e, bir tartışmayı görüyoruz. La hayır bu kendisine zarar ve fayda veremez derse. Niye? Dianum mecburuna ve Çünkü bunlar kullar mecburdurlar. Yani zarar fayda bu noktada مَا ve وَالْمَاسِيَةِ Yani itaat ve günah dışında zararlı ve fayda verme noktasında mecburdur. Bu durumda فَقُلَّهُ O zaman ona şunu söyler. Hel خَلَقَ اللّٰهُ Allah kötülüğü yaratır mı? Allah kötülüğü yaratmış mı? فَاِنْقَالَنَامُ Evet der ise, harcemin gavli adam sözünden otomatikman dönmüş olur diyor. Allah kötülüğü yarattı mı sorusuna evet cevabı verirse e, otomatikman ne yapmış olur? Bu gözünden e, dönmüş olur diyor. Yani sonuçta e, kul mecbur değil. çünkü az önce söyledik tercihe konu olabilmesi olması lazım, iyiliği ve kötülüğü bir tercih olarak insanlarının doğumlu olması lazım. Çünkü yani buradan şunu anlayabiliriz, kötülüğü yapabilecek formatta bir varlığı yaratması itibariyle bu imkanı tanıyan Allah'tır. Fakat kulundan istediğinizdir, bunu ilk yönünde kurulmaz anılması bu. Bir sorumluluk yükleniyor. Bir mükellefiyet alanı veriliyor insana. E şimdi yani bu Allah'ı bu Allah'ı şey anılmaz mı? Hayır efendim şey anılmaz. Varoluşun var formatı bu. Sorumluluk külfeti de getirir. Anladabiliyor muyum? Yani sorumluluk e, tüyüfeti de getirir. Her her, her türlü allah Teala müdala edecek olur ise o zaman kum, insanın mutluluk. Meleklerin itirazı haklı olur. Anlatabiliyor muyum? Ve <Sessizlik> yıkkâle la veya hayır Allah kötülüğü yaratmamış derse kefara li gavli o zaman allah Teala'nın şu sözünü inkar etmiş olur. kul yâb-bil-fâk Yani şafağın Rabbine sığınırım. Neyden min şerr-i Yarattığı kötülükten veya yarattıklarının yaptıkları kötülüklerden. Ekber aynallâhu teâlâ Burada Allah Teala bize haber veriyor ki kalkışır kötülüğü yarattığını ne yapıyor burada haber veriyor. Bu, tür, bu durumda şöyle den Şayet o adam şöyle dersen. E les siz şöyle demiyor muydunuz? Allah iman. Allah küfür dediler, imanı da diler. Ve in ne Buna evet dersek, yeğul, o zaman yanlışı soralım. Elekisallahu teâlâ ve ee, ve Yani ne diyelim, ee, o zaman e, sakınması gereken, tamam, takva gösterilmesi gereken makam Allah değil midir? Bağışlama makamı bu değil mi? Ne Evet. Ne Evet. Şöyle şöyle de bunun üzerine. O zaman adam şöyle soruyor. Ne hua ehl küfür? Yani o zaman Allah küfre de bir makam mı? Küfre yaratı diyorsunuz. Yani kötülüğü yaratıyorsunuz diyorsunuz. İyiliği de, mağfireti de bağışlama lan eee layık bir makam da küfür eder. Bu layık bir makam değil. Fe ma naqul lehum. Dedirsin bu böyle sorarsa bu. Hani dedi ki ne bu? Heresi o ahlu. İmeya şartat Allah Teala hani eee diyelim itaat edilmesi gereken bir makam. Böyle Şimdi biliyorsunuz bu kredi problemi bağlamında farklı farklı şeyler var ee, çözümler var. Bizim enseletim temel şey şudur. Aslında hayri, vahşer, Teala'' derken bu ifade. Yani bu kast benim anladığım. Yani hayırın da hayır yapabilmenin de kötülük yapabilmeni de imkânını veren Allah'tır. tamam Ama Allah insana iyi yapmasını ister bu yönde belirtir. Ve insanların terziğine göre de ahirette bunun karşılığını vererek adaleti tam anlamıyla test edilir. Yani, e, tamam bu tezirliğe bakıldığında zaman bu hiçbir şekilde diyelim Kötülükle ilişkilendirmez. Yani kötülüğün yaratılması olarak ifade etmez. Olaylı olarak şey yapmak Yani Allah kulda bir, bir, bir, bir, bir insan bir reik ispat yapmıştır. Yani kulu tamamen bir şey şeye vermiştir. Kul e, bununla tamam mı, kötülüğü ortaya koyar. Kötülüğünde açıklamak tarzları var. E, Müslümanlar dışında farklı tanrı kasal vuruların olduğu Diyoruz. Bu önemli bir problem, tartışılmaya devam eden bir problem hala şimdi kıyametada da tartışılacak bir problem. Şimdi bak burada ne diyor, Allah itaat edilmesi gereken, öyle diyeyim yani, şimdi motomot gittiğiniz zaman itaat itaati ehildir, yani itaat edilme ehildir şeklinde, bu çok hoş bir şey oluyor. Yani şu şekilde şöyle daha doğru itaat edilmesi gereken Ve Veleyse bir ehlini yaşa, öyle. yani Allah işlemek isteyen, emek isteyen, işlemek isteyen ee, layıf bir makam değildir. Allah, Allah itaat edilmesi gereken bir makamdır. Sözü itibariyle bu söylüyor. Peki kayne, bu durumda da şöyle sorar, sorar gider. İn in Allah taala, lamed hisa. Yani Allah lamed Yani Allah lamed. An yuvala Yani e, ne diyelim? Allah kendisine e, yalan söylenmesini, affedilmesini dilemiyor. Ne diyor? Bunu Şu, soruyor. Ne diyor? Ne diyor? Bak, burası çok önemli bir bölüm. Olayı gerçekten güzel açıklıyor. El-siriyeti alemah. Allah'a iftira atmak. Ne alaka diyeceksiniz? Bak göreceksiniz. Nasıl bağlı olabilirsiniz? kelami ve mantık. Yani buradaki min beyaniyet. Allah'a iftira atmak. İçinde bulunur. iftira neyle atılır? Söz. Söz de Allah'a iftira atmak. Bu mümkün Örnekler değil. Tein tale. Nam, evet çünkü Allah'a yani iftira atanlar var değil mi? Çok iftira. Bak Çok... o zaman ona şunu sor. Ben alleme. Onun döneminde. Hazreti Adem'e bütün isimleri kim öyle? Şimdi arkadaşlar bu vahyin dini de iyi düşünmek lazım, iyi dikkat almak lazım. Şimdi e, bizim iddak anımızın dışında her şeyin sevdiği, nihayetsiz gezeli ve evli bir varlık neyle? Son sınırı tarihle mekanı bu konuşmanın olabilmesi için nasıl bir üstün söylem gerekiyor? Muhattabim sınırı var. Sınır varlar. hitap ediyorsan onu anlayabileceği tercih Dolayısıyla Allah insanların tam idrak sınırları içerisindeki somutluklardan hareketle konuşuyor. Buradan soyutluğa, o soyut olan, tamam mı? Ee, ne diyelim İdrakin ötesinde olanı anlamaya yönlendir. Dolayısıyla bir benzetme, temin haklı e, muhakeme olmaz. Şimdi Bunu şunu ifade edelim. Allah Adem'e isimleri öğretti. Yani şimdi bunu bir de bir somut anladığınızda yani şöyle bir şey Allah Hazreti Adem'i karşı aldı, aldı. Tek tek işte şu kelime şudur, bu kelime budur, şu budur. Böyle bir şey. Aslında bunun arkasında ne diyelim soyut bir gerçek var. Yani insanın kökenini, e, varoluş temelini açıklayan bir şey. Ne diyor? şöyle? E, Allah insanı e, kavram üreten bir yapıda yaratır. Kavram üretmek, insanın kendini çevrelediği Yaratanını tanıması demektir. Bunun hakkında bilgi sahibi olmak. Bilgi demek ne demek? Üç demektir. Bilgi, bir takım şeyleri bilmek demektir. Üç de bilmek demektir. Bu hakikatin, gerçeğin ruhuna uygun bir şekilde de olabilir. Anladım. Hakikatin, ruhuna aykırı bir şekilde de olabilir. Hakikat temel kavramıdır. Gerçekliktir. Tamam. Yani e, düşüncenin, felsefenin kelamı, mesajası budur. Yani hakikate ulaşmak, gerçekliğe ulaşmak ve buna etme etmektir. Ama insan bunu tam tersinde de davranıyor. Yani Karşılığı olmayan, gerçekliği olmayan algılar üretebiliyor mu? Evet, üretebiliyor. İşte o, o temel ifade bak bir bir benzeri üzerinden bir şey. bunun için onlarca, onlarca kitap yazılmış yani bu bağlamları tamam burada belli bir şey var bağlamları dikkate almadan ona yaparsanız dolu bir sıkıntı çıkıyor yani bir hacimaltıyla yaptığı zaman görüyorsunuz ya yani, bir sürü çıkıyor bayağı ee, ne yaşamış? Sıkıntı yaşamış. Yine hükmü illa lillah demiş. Yani esasında baktığımızda oradaki hüküm ee, ne tam ee, anemdeki her şeyi belirleme ölçüyü, kuralı, kaderi belirleme koyma ifadesidir. Yani bu, bu Allah'tan başka kimse yok. Yani mitolojik varlıktan bir gerçek. Ne yapıyoruz? anlamını daraltıyor, siyasete hastalıyor. Evet evvelde diyeceksin? Yani şimdi ee, yani hüküm Allah'ındır, Allah'ın hükmü ya Allah'ın hükmü kim karbı? Yani Allah böyle, şöyle şu, şunda yaptığımız gibi karşılık konşuk. Ey insanlar, tamam mı? İşte şu konudaki, şu konudaki hükmümüz şudur. Öyle diyor. Sonuçta bu insanın ruhuna uygun bir şekilde, beynimleri üzerinden bize bunları öğretiyor, örneklikler üzerinde. Çünkü hayatın değişkenliği var. Değişkenlik içerisinde insan kendisini gösteriyor. Anlatabiliyor musun bu değişkenlik içerisinde? Burada da insan kendisini göstermeyecek. Insana ne anlamı? veriyor? veriyor, tamam mı? Altının doldurulmasını Allah insana burada. Şimdi yani bunun altını doldururken özgür bir ortamınız olması gerekiyor. Yani Müslümanlar çizilen temel hedeflerden bir tanesi de bu. Yani özgür bir ortamın teyzeyiz edilmesidir ki insanlar e, aklı selimle düşünsün. Yani rahat düşünsün, şekilde düşünsünler ve e, kendi kararlarıyla doğruunu teyzeyiz Siz şimdi dersiniz ki ya benim diyelim aslında nasıl kes, çaldım duduktan derseniz benim söylediğim şey hakikatler bunun dışında başka derseniz, önünü kesersen insan, insanlığını ortaya koyabilir mi yani bu bir anlamda nedir? de ister farkında olsun, ister olunması Allah'ın insanlara verdiği özgürlüğü kısıtlamak yani Allah'ın insanlara verdiği bir şeyi Kaçak bir kulun önünü nasıl almak istiyor? Nasıl önünü kesebilir? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak bu okuduğumuz metin, metinler ne zaman ait? 1300 yöndesine ait. Daha yani Müslüman düşüncelerin yeni şekillendiği ki daha önce de söyledim ilk dönemlerde bu boğuşu, ilk dönemlerde ilimlerimize kelimesiyle karşı Fakir güçlü bir kavram olarak İslam yani, okullarında yani ilk bu ilklerin temelini işte, bu hal böyle görüyoruz kadar e e dinde fakir, ahkamda fakir şeklinde kavramını ona e ne diyelim görmeye başlıyor. E şimdi yani ya bu yani şey o giderek ortamın e ...atmosferini koklayan ve bağlısızlığa... ...yek bu şekilde... ...yani ilerleyen süreçte... Işte ...belli bir noktaya gelmiş... ...çıkmazları var ayrı mesela... ...ama bunu... E, ...genavın dinamik bir yapısı var ...ve yani bunun daima ne yapılması gerekiyor... ...yaşılması gerekiyor... ...şimdi sen ilerleyen bunun önüne taş koy bunun önüne taş koy bu nereye kadar şey gösterecek anlatabilir mi? Mesela biz aynı zamanda bu e, yani birilerini yüceltmiyoruz ve alçaltmıyoruz öyle diyelim. Yani e, bu hep her, her her şeyle bizim tarihimiz bir kültürün birikimimiz ile küsüyle yanlış yanlış doğruya doğru demek lazım. Ama metinlerin arkasındaki ruhu da görmek gerekiyor. Yani maksudu da anlattır ama, menamı da dikkat edin. Şimdi ben, yani elbette bir şıkkıları ikna etmedim çok zaman şu üretimlerden, çok e e e maksudu olmayan şeyleri çıkarabilirsin, zıttın anlayışları çıkarabilirsin. Ama ben bir endişeyi görüyorum yani burada. Ben, yani yıllarca okur üretimler, bir şey var, bir, bir şey var, nedir o? Yani bir dert var, bir, e bunun açıklama gelişimi var. Yani Allah'ın hakikatiyle anlayabilmek insan bu şekilde anlayabiliyor. Doğru bir ilişki düzeyini oluşturmak. Bunu görüyorsunuz yani. Ha? Bu bu metinlerin ruhunun arkasına inebilmek gerekiyor. Çok, çok konuşuyorum. Yani e, inledi metinden izah gerektiriyor bir şey bu kadar. Evet, şunu adama sor diyor. Hazreti adını isimleri kimdir? Peyin kal Allah. Allah der ise, niye bana sor? El-Kufru minel-Kerami emni. Küfür kelimesi. Bu da söz müdür? Bu da kelam mıdır? Yoksa değil mi? Yani insanın dili davet de değil mi? Ürettiği dillerde konuşuluğu şeyde küfür diye kavram da var. Tehik hâle ne Evet. O zaman sor. Men kim konuştu? Şimdi arkadaşlar, yani e, bu siyah ifadeleri kullanıldığında ben şunu anlıyorum. Yani işte, şu tarihte, şu saatte, şu isimli kafir, şu şekilde konuşturuyor şeklinde bir şey değil. Burada, benim anladığım şey, Tamam, kasıt ee, e, yani ister kafir olsun, ister okulun o fiili ve o imkanı kim tanıdı, o imkanı kim verdi? Konuşabilme yeteneği kim verdi? Görebilebilme yeteneğini kim verdi? Yeteneğini kim verdi? Tamam Bu varoluş sürecinin sürdürülmesini mümkün kılan üç kin Tercihin insanın tercihinin belirlenmesi anlamda için mi? Yani böyle mi? Diyor, tamam Farklı anlayanlar da evet. Hayır mesela ama metnin ruhu diyor ya, metnin ruhuna girince ben bunu diyorum. Bu imkanı, bu Bak bu, bu imkan tamam. bu bahsettiğim imkan tamamı. Yani yoktan yaratma, varlığı kazandırma, yani Canın da bir diyarat mı biliyor musun? Sıfırdan, yoktan varlık verman anlamında şey. Ham Allah'ın var ettiği varlıkları kullanarak onları göstererek bir şeyler üretiyor. Ham tasvir anlamında e, ifade ediliyor. Yani bayağı sıfırdan varlık ve bilme Bunu ifade ediyor. Sadece amamız imkanı veren kim? Ve bunu sürdürülebilir kılan kim allah Teala. Ha. Yani kafir kimin verdiği imkanla konuşabiliyor. Allah'ın verdiği imkan. İtihara tabiri, o küflü tercih ettikçe onun karşılığını görecek. Olayım bir de bu dünya boyutu var. Yani. Şimdi Eşyanın öz, öz itibarında şunu söyleyeyim. Eşyanın hakikatine uygun hareket ederse Sert ne olur, ağabey olur ama aykırı hareket edersen, yani böyle ne diyelim yanılmaktıcı, zenginlikler şundan bunları yaşayabilirsin ama eninde sonunda gelir o sert bulur. karşılığını bulursun. Münbakat bu kadar. Değil mi? Benden bulursun. Yani böyle bir şey de yani biz sadece ya işte burada nasıl hareket edelim, bunun külliye karşılığını ahirette alacağız. Burada hiç alınmaz şey yok yani. Ya, ama her şeyi bir ölçü üzere yarattı. Bu i̇şte, ölçüde riayet eden, mümin olsun, ister olmamayan bir keşfeten, böyle bir Allah veriyor. Şimdi baktığı zaman, yani şöyle, uzayan birisi gelse baksa, lan bu Müslümanlar diyorlar ki biz hakız Bu işte batılarda yavru olarak isimleniyorlar. Yani, bir baksa, şöyle yani görünüşte baksa, Hangisi baş şey ediyoruz? Anlatabildi mi? Yani bu, bu bu önemli yani eşyanın hakikati meselesi. Şimdi eşyanın hakikati bir şekilde keşfedebiliyorsunuz. Bir de bu eşyaya nasıl yaklaşıyorsunuz? Hangi mantıkla yaklaşıyorsunuz? Kız vekme tehli olarak mı yaklaşıyorsunuz yoksa farklı şekilde? Bak konu bu doğru yani bunların hepsini dinlediysen. Savunmamız mümkün olmaz artık. Ne diyorsun? Söylerim ben alda al kafira. Kim konuşuyor? Yani ne konuşma imkanını veren kim? Ben kal Allah Allah deriz. Hasan mu bu adamlar kendileriyle telismiş olur. Niye niye niye niye niye niye niye bir bir konu konuşma şeklidir. Ve eğer <gülüyor> Allah, eğer Allah onlar konuşamaz. konuşmaz konuşmaz diyeceğim. Otur, sordum, imama sordum, ben bir adam ince. Bu, işe bile. Hiç ve bir şey Bu inşa atele ve inşa Ve ve inşa dedi ki: "Kul لو فولو Allahu en Allah şöyle bir hüküm verdi diyor işte tenizi kaçacak. Furkat tarala fi böyle bir hüküm vermiştir. evet dedi sel kavu ula yani kavulite olabilir yani, en e, musa yani eee yakalamak için yani veli sahabu yani veli hazreti musa'yı yakalayıp yakala, yakala, için ben... veya eee bu cümle dilinde bu miyadede bir. "Evet, nâm. Eğer ise fakat cevap izret demiş olur. Ve eğer la hayır. Eğer ise nebada kavla ustabi bu geçmiş sözünü yapmış olur. eee etmiş olur end'siyle çelişmiş olur şeklinde ifade ediyor. Yani sonuçta burada da yani burada da o şey bağlamı söylemek mümkün arkadaşlar yani kelimeler kifayet etmiyor bazen bunu açıklaya çalışıyor ama çok farklı şekilde de çok yani tam olarak ben yani bu ifadelerde bu gördüğümü e, söylemek durumundayım arkadaşlar yani sonuçta tüm vermek demek bir şeyi var etmek vücuduna karar kılmak demektir. Bu sadece Allah'a ait değildir. Bu budalanmak istiyor. Ee, e, ama bir ölçü olarak hem kendisi hem de insanlar için ölçü olarak insana bir şey özgürlük alanı açıyor. Burada da tercihleri Allah esasında var ediyor. Bizim Maturidi geleneği külli irade şeklinde belirtilir. Bu yani atıyorum e, su Sürü ya içersin ya da içmezsin. Örnek olarak diyor, bir üçüncü şıkkıdır. Hem içeyim hem içmeyeyim. Yani üçüncü bir şıkkı var edemez. Kimse. Bunun kuralını Allah koymuş. Ama sürü içip içmemeyi yazmamıştır mesela. Bunu şeye bırakmıştır. Yani özellikle bizim maturiyetler, ev üstünde bunu kurdular ama işte o Allah'ın ilmi meselesine geldiği zaman tıkanmaktadır. Anlatabilir Yani e, bir takım açıklamalar var ama sonuçta e, yapılan açıklamalar sanki şey gibi. Meclis'e yani, yani, ifade ediyormuş gibi bir şey, Sonuçta güzel olur. Şu ifadelerden de bu sonuç. çıkanma çok zor. Ama bunun arkasındaki gayreti de görmek lazım. Sonuçta pilavın nedir? kendi ter azide bu antibatura mıştır. Eee Hazretimizle kendi şeyiyle tercihiyle nezat. Ee, burası için bu kadar söyleyeyim. Evet Babun fil dedik. Kader konusundaki bab konu. Kader konusu. Tamli hadesena aliyun ali bizinde tuval ferisi diyor. Tuval ferisi şey hoşeyt el khutriye Bu bunun başında senedi diye diyor. Ali Ali. yani o da eee defne bu. Bana bu Radiyallahu anh. Hammad hocası. Eee bize anlattı. An İbrahim o İbrahim Hani hani Abdullah ibn Sultan kan dedi ki Kâdir resullar dedi ve buyurdu ki eee "İn khuliqa yani zaman yaratılır ise "Yucmu fi" 40 yani diğer gelecekte sultanlığında 40 gün mufete. bir artımlık su. sonra bir fakr etkisi dönüştürülür. Bir sefer böyle gösteriyormuş bu şekilde. sonra bir cinlenmekete dönüşürülür. Midir. Bunun bir bunu diyor. Bu durumdaki kesme, ibadetullah, ibadetullahu ilehi melek. Allah bir melek. Yaptıb ona, hidatı ve eceli. Nızdıni yazar, yazar, şerefi yazar. Ve şair, am sahib. Yani, muzakket, muzakket şey. Ve kendi, Ve başka ilahı, yani yemin olsun ki innen raci le ya'mele hamle ehlinde diyor ki adamın biri e, cehennem amelini yapar tamam cehennem amelini yapar hatta ma yakul beynahu beynahu beynahu illa ya'm yani böyle cehennemle zira şu ölçüsü söylüyor musunuz? Bu kadarlık bir mesafe kalır. Yesbiku aleyhil kitab. Kitabın önüne geçer. O zira oraya geçer. Fe yâmelu bi ameli ehli cenneti. Cennet ehlinin amelini yapar. Fe yâmelu bu şekilde ölecek. Fe yâmelu. Ve ne yapar? Bu şekilde cennete gidiyor. Ve inner raca adam birisine ne yapma ne yap diyam hale bir اهل الجنه dit. Cennet ehlinin ameli. Baiku beynehu ve beyne illa diracun. E, tam cennete girecek böyle biz ya bir karış mesela tam dığa fayda bi amel ehlinin nabi yine kitap amel yapar. Bu şekilde ölür ve ne yapar? Gehme, gireler. Şimdi böyle bir rivayet başlıyor. Aynısıyla şimdi şöyle diyelim. Aslında bu hadis mantığındaki bir rivayet. Bütünlerin bütününe baktığımızda iman anlayışı, ameli imana iman'a bir şey var dediği bu tam şey oturmuyor. Edelim. İmam Gazali'nin Imam düşüncesine tam olarak uymuyor. Ee, yani metinlerde bir şeyi vardır, ruhu vardır. İdame getiriliyor o tam metin ee, bu metinleri İmam Gazali oturup yazıldır. Tamam Bunlar ters esnasında işte bu soru cevap şeklinde yazılmış metinlerdir. Bunlar da çeşitli metinler arka metinler, plan metinlerde birisi vardır. Deyip, bırakıyor. De tamam mı? Ee, işaretleriyle. Bunun üzerinde daha çok konuşmalı düşünmek gerekir. Devam ediyorum. Kultun. Dedim ki, feme tekulu. Yani şunu aklımdan edersin. İmen ye'nudil marufi ve yana'anil nünke. Bu adam marufu emrediyor kötüyü de yasak diyor. Yani, yani mülkerden bir diyor. insanlar diyor. Feyyettim yu ala zeyliklerine ona tabi oluyor. Feyyak ala cemaati yani bu adam şeye, ne diyelim cemaate, yani cemaat derken topluma, ümmete karşı ayaklanmış mıdır? Onlara savunmuş mu? Her tarafa Ne düşünüyorsun? Şimdi yani çok kırık gurur çıkıyor, değil mi? değil mi? Bu bizim Müslüman Cüdet tarihinde. Ee, herkes bizden bir maruf mekanı müddet. Değil mi? Genel bir mümkün olmalı. Hayır, pek lan. Hayır, hürmet'e karşı ayaklanmamıştır. Bu... Nasıl? Niye? Allah ve Allah bil bil ve nehyan min kerem demiştir. elçisi hem bil emre bil kerem Ve bu farzı tut Bu bir farz yapılması gereken bir gerekliliktir. dedi ki ki belki böyledir lakin mağuslu ma böyle e, yani ıslah tamam, ediciler var değil ediciler ifsad daha çok e, işte, mesela, yani minçe yapalım yani, böyle şeklinde dimae bazen şeyler ne diyelim ee, yani fiil dışında masdar halindeyken kelime maslı olabilir aramızda dokunulmazlara dokunulmazı dokunan gibi yani örneğin e, masum insanların kanı helal görmek gibi. Haram diye hafızeleri birilerinin malını gasp gibi. Ve entihaket el-amval yani mallara tecavüz etme. Yani masum insanların mallarını zorla alma haksız bir şekilde. Böyle dolandırıcılar da var. Allah Teala Allah tabi buyurmuştur ki وَيْطَائِفَتَانِ مِنَ الْمِينَكْتَتَلُونَ Şayet müminlerden iki grup savaşır. Yani biraz bu şeylere de bakmalıyordu. İlk, İlk dönemdeki, dönemi deniyor ya, o şeylere ilişkin değerlendirmeler. Müminlerden iki grup savaşır ise. Bunların ne yapın? Güzeltin. F'in bagat ihtahuma alelu buna ne? Birisi bir diğerine ne diyelim? İsyan eder isyan. Fakatilulleti tebri bu şeylere ne dedim? Bağilerle, eşyalarla e, ne yapın? Savaşın haddine Allah'ın emrine dönene kadar. Bu dedim ki yani yani bu isyanlar grupla kanışla yani silahla savaşabilir miyiz gale evet. yani emre dersin yani iyi davran dersin şunu iyi davran dersin kötülükle ne güzel. olur. Ve illa asil durumda adil olur. Bununla savaşırsın. Şerikul olursun. Mensiyetil adilati adil olan yani doğru olan grupla birlikte olman lazım. Ve inkan imamı jayyan yani doğru olan grubun ne diyelim önderi zalim olsa bile hem doğru haklı olan grubun dininde olmalıdır e yeah. é dentro do